Bugün 14 Ocak 2023 Cumartesi Satürn günündeyiz terazi burcundaki ay eşitlik adalet ilişkilerle ilgili kavramları ön plana çıkarıyor sabah ve öğle saatlerinde ay Hova burcundaki Venüs'le olumlu üçgen açıda olacak bu durum günün sosyal enerjilerini güçlendirirken gerek özel ilişkilerimiz gerekse arkadaş gruplarımızla temasımızı da arttırabilir daha huzurlu olabileceğimiz bu saatlerde karşı cinse ilişkilerimiz de olumlu ilerleyebilir annemiz eşimiz aile ve çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilerden destekler alabiliriz Oğlak burcundaki Güneş ile Balık burcundaki Neptün arasında etkinleşen uyumlu açı, ruhsal ve sanatsal ilham akışı ve sezgilerimizi güçlendirirken empati ve yardımlaşma temalarını da yaşamamıza dahil edebilir. Toprak ve su elementine ait burçlar bu olumlu etkiyi daha fazla hissedebilirler. Akşam saatlerinde de ilişkilerdeki uyumlu ve paylaşımcı tavrımız özel yaşamamıza olumlu yansıyabilir. Keyifli ve eğlenceli sosyal etkinlikler, sanatsal faaliyetler akşam saatlerini renklendirebilir. Enerji gezegenimiz Mars ikizler burcunda ilerlemeye başladı Mars 27 Mart'a kadar ikizler burcunda ilerleyecek bu dönemde iletişim eğitim ticaret seyahat ve yakın çevre ilişkilerinde daha hızlı ve verimli bir dönemde olabiliriz Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun